kariyer basamaklarında tırmanmak da kadınlar için bir mesele. Hem cam tavanlar var hem de başka engellerle karşılaşıyorlar. Bu yolda giderken yönetim kurullarında kadınlar nasıl yer alabilirler? Bir kadının yönetim kurulunda yer alabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir? Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Yani yönetim kuruluyla yönetimin arasındaki belki farktan başlayarak sorumuza geleyim. Yani yönetim adı üzerinde icra yapan kesim. Yönetim kurulu ise icraya yön veren, keza denetleyen, riskleri ortaya koyup riskleri değerlendiren ve o kurumun ileriye dönük sürdürülebilir başarısını sağlayan bir komite, bir ekip. Şimdi komite ve ekip dediğimizde e, yönetim kurulu için en kritik konuların başında çeşitlilik geliyor. Çünkü o e, riskleri değerlendirebilmek, ileriye dönük sürdürülebilir başarıyı ittirebilmek, o vizyonu yönlendirebilmek için farklı farklı e, şapkaları takmış, Farklı çeşitliliği içinde barındıran insanlara ihtiyaç var. Şimdi burası o kadar doğal ki insan dediğimiz noktada dünya nüfusunun işte konuştuk yarısı kadın. Türkiye'nin yarısı kadın. Keza diğer taraftan baktığımızda üniversite mezunlarının yüzde 48'i kadın. İş dünyasına geldiğimizde bu oran toplamında yüzde 38 pardon istihdama katılım görüyoruz. Hele ki yukarıya çıktığımızda CEO seviyesinde 7 78lerde yönetim kurullarında yüzde 17 gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi biz baktığımızda yani borsa İstanbul'a kadar biz 400'e baktığımızda yönetim kurullarında yani Doğru anlamlı kadın katılımı diye baktığımızdaki oran, yani üç e, yönetim kurulu üyesinin kadın olduğu şirket sayısı da yüzde 10'u geçmiyor. Ki bunların içerisinde de aile şirketlerindeki e, kadın hissederler olsun, o da olsun. E, bu niye gösteriyor? Şimdi... Ee, bir taraftan da biz yönetim kurulunda Kadın Derneği'nin yani e, bu oluşum 2011'de oluştu e, Hande Yaşargil Burşak, Güvenle birlikte dört dönem bir mendiliği programı 2017'de de dernekleşti ve toplamında 200 e, kadınımız var burada bu 200 kadınımız da tamamen bu çeşitliliği yansıtan board ready dediğimiz boarda hazır çünkü yönetim kurulu Kadın Derneği'nin aslında bakarsak çok ciddi bir Yönetim kurulu geliştirme programı var. Çeşitli üniversiteler tarafından akredite edilmiş. Türkiye'nin en büyük kurumlarının CEO'ları, patronlarından oluşmuş 100 kişilik bir mentor havuzumuz var. Bu mentorlarla menkiyle işte 2 yıla 1,5 yıllık bir süreçte minimum 6, maksimum 9-10 kez bir araya gelip bir yönetim kurulu üyesi olması Gereken özellikler yani sizle e, ta benim 2011 yılında Güler Hanım'la yaşadığım hikayeye benzer hikayeleri e, yaşıyorlar. Şimdi böyle baktığımızda aslında bu konu an itibariyle Tülay Hanım bir e, arz konusu değil. Yani hele ki Borsa İstanbul'u bu bir talep konusu. E, bu borda hazır kadınlarımızı biz artık yönetim kurullarında görmek istiyoruz. Çünkü bu konu şöyle bir konu değil. Kısa. E, Havuzumuza baktığımızda insan yönetimi formasyonundan gelenler var. Tamamen PNL yönetmiş CEO'lar var. Dijital dünyadan, teknolojiden gelen kadınlarımız var. Çünkü yönetim kurulu üyeliği farklı farklı bakış açılarının tamamlandığı, toplandığı o gidişatı sağlayan, o kapsayıcılığı sağlayan çeşitliliği barındırmak. E bu ne demek? Bu ister istemez... Kadınların da yönetim kurullarında yer alınması başarı için ön koşul. Şimdi pek çok araştırma gene şeyi söylüyor. Yani kadınların yönetimde olduğu, kadınların yönetim kurulunda olan şirketlerin performansı, hisse değeri, verimlilikleri yarattığı değer pek çok araştırma gösteriyor. İşte CEO olan kadınların efficiency, verimli, %7 daha ek etki kattı. İşte pandemi sürecinde bile ülke liderlerine baktık. şu Kuzey coğrafya ülkelerindeki liderlere baktık. uzak doğudaki liderlere baktık. Yani kadınların lider olduğu coğrafyalarda kadınlar çok daha fazla ki öyle bir dünyadayız ki daha fazla dinlemeye, daha fazla duymaya, daha fazla ortak görüşü resmin içerisine almaya, katılımcı yönetime ki e, bulunduğumuz dünya teknolojiyle birlikte, dijitalleşmeyle birlikte çoklu sesi alıp sindirip sonrasında bir noktaya gitmeye imkan yaratan bir dünyadayız. O yüzden kadınlar bu anlamda gelecek dönem için çok ciddi bir fırsat. E, şirketlerin, kurumların tepe noktaları için. E, Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye bu anlamda nasıl biz pek çok alanda diyoruz ki bankacılık sistemi dünyanın ötesinde standartları olan bir noktada diyoruz. Hep bankacılığımızla bu anlamda övünürüz. İnanın Tünel Türkiye'deki e, tepe seviyesi kadınlar yani ben e, YKKD ile çok net deneyimliyorum. Bu 200 kadınımız e, bırakın Türkiye'yi, global yapıyorlar şu anda içerisinde olanlar var. Pek çok yapının yönetim kurulu üyeliğini yapıp doğru sorularla yönetimi yönlendirip, riski asimile edip Geleceğe yönelik doğru adımlarla gidebilmesi için çok ciddi aset olabilecek kadınlarımız var. İşte biz de dilimizi el verdiğince doğru imkanları ve doğru örnekleri pek çok platformda e, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bizim Danışma Kurulu Başkanımız e, Murat Özgyin, hatta Murat Özgyin'le Hande Yaşargil e, geçtiğimiz e, dönem Şimdi şirketlerin genel kurumları var ki bunu da paylaşıyoruz şu anda. Diyoruz ki burada 200 tane board ready kadınımız var. Borda hazır kadınımız var. Unutmayın bu havuz sonuçta siz kurumların ileriye dönük hikayesine değer yaratacak çok ciddi, çok ciddi kıymetler. Bu yolda da ilerleyeceğiz. Peki o kadınların özellikleri neler? Hani board ready dediniz. Bir kadın... Evet. Hangi özelliklere sahip olursa yönetim kurullarına girmeye hazır hale geliyor? Şimdi aslında e, e, kadın değil insan olarak e, bir kere öncelikle düşünelim. E, çünkü hani o yönetim kurulundaki oluşturduğunuz her bir e, koltuğa oturuyorsunuz. Bir CT bir koltuğa sahipsiniz. E, o koltuk aslında e, dediğim gibi farklı farklı özellikler. Mesela size şöyle söyleyeyim. Benim içinde bulunduğum bir e, yapı. O yapı e, şu anda e, pek çok şirketi var. Pek çok şirketinin ötesinde e, holdingte bir e, yapılanmaya gidiyor ve diyor ki e, benim hissedarlar var. Hissedarların yanı sıra diyor e, bu grup diyor teknolojik ve yeni dünyaya evriliyor diyor. Yeni dünyaya dönüştüğü bir dünyada teknoloji ve yeni dünyayı bilen diyor bir board city, bir yönetim kurulu sandalyesini dolduracak bir bireye ihtiyacımız var diyor. Şimdi geri dönüp baktığımızda bizim yönetim kurulu da kadında teknoloji dünyası içerisinde yer almış bir çok ya bilanç. Okuyabilen. Finansallara bakabilen, kar zararı değerlendirebilen ama aynı zamanda da dünya nereye gidiyor? Hangi alanlar? iyi alanlar. Bu alanlardaki yaratılacak değerler neler? Buradaki soruları doğru şekilde gündeme taşıyıp, dinleyip duyup, yani diğer yönetim kurulu üyelerini ve yönetimi dinleyip duyup, o yönetime de analitik yaklaşım, çünkü yönetim kurulu üyeliği, koltuğunda oturduğunuz zaman icracı değilsiniz. Hem stratejik bakmanız lazım, doğru analiz yapıp, stratejik bakıp ileriye taşımak için doğru sorularla yönlendiriyor olmanız lazım. Bu çerçevede evet, temelde finansal okuryazarlık, Tabii ki kritik. Ee, bir şirketin ana performansı ortada ama onun ötesinde siz hangi şapkayla tamamlıyorsanız o stratejik bakış açısı doğru analizin üzerine o doğrultuda da doğru sorularla e, o yapıyı ileriye taşıyacak e, kadınlarımız diye bakıyoruz. Ve bu çerçevede de aslında biz yönetim konulunda kadın derneği olarak mentilerimizi değerlendiriyoruz. Yani bir kapsamlı bir program çerçevesinde mentillerimizin değerlendirdiği bir envanterimiz var. Bu envanter doğrultusunda yani yönetim kuruluna bu kadınlarımız ne kadar hazır? Stratejik bakış açısı olarak, analiz kabiliyeti olarak, finansal okul yazarlık olarak, markaya yaratılabilecek değer olarak, toplam insan ve o, o şirketin toplumsal ve kurumsal duruşu olarak Teknik ve nan teknik belli bir değerlendirme doğrultusunda da e, geri bildirim seanslarımız var. Bu geri bildirim seanslarını hem mentilerimize yapıyoruz hem de mentorlarımıza da yapıyoruz. Bizim mentilerimiz bu çerçevede nasıl ilerliyor, hangi noktalarda mentorlarımız mentilerimizin elinden tutsun ve ileriye dönük e, o yol hikayelerinde yanlarında olsun diye. Çok önemli bir program. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği sayesinde umuyoruz bir gün istenilen noktaya yani o eşit seviyeye kadınlar yönetim kurullarında hak ettikleri yerlerde olurlar.